Herkese selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere AYT matematikte nasıl netlerimi arttırdım en baştan en sona onları konuşacağız. Buyurun videomuza geçelim. Şimdi öncelikle ben size en çok kullandığım YouTube kanallarından bahsedeyim. Ondan sonra o kanallarla ilgili açıklamalar yapacağım zaten. Sene içerisinde bu kanallardan birçok kez faydalandım ve bu arada şunu da söyleyeyim baştan benim kendime ait bir yazıcım vardı. Hayırlı da burada emekli Kullanıyordum. Hani çıktı alırken falan onu kullanıyordum. Ee, sizin de yakınıza kıtasiye varsa onlara gidebilirsiniz. Oradan da çıktılar alabilirsiniz. Şimdi ilk kanal SML Hoca, sonra Mert Hoca, rehber matematik, matematik güler yüzü. Bu dört kanalı aşırı delilde fazla kullanıyordum. Mesela SML Hoca ve Mert Hoca da kamplar yapmıştı onlar. Onların kamplarından baya bir ilerledim. TET kampları olsun, AYT kampları olsun. Baya bir onları kullandım açıkçası. sml Hoca'nın pdf'leri vardı. İşte şöyle yapıyordu. Mesela polinom konusunu anlatıyor. iki sayfada kısa bir özet geçiyor. Sonra da onunla ilgili 30-35 tane soru çözüyordu. Ben kendin çıktısını alıyordum. Zaten pdf'i videonun altında var. Oradan indirebilirsiniz kendinize pdf'leri. Çıktığınızı alırsınız. İlk önce özeti izliyordum. Sonra videoyu durduruyordum. Soruları çözmeye başlıyordum. Yapamadıktan sonra işte mesela bir sayfaya bitirdim soruları. Sonra açıp izliyordum yapanlıklarım. Yaptıklarım olsa dahi yine izliyordum. Çünkü çünkü hocanın kendi çözüm yöntemi çok farklı oluyordu. Mesela beninkinden bazen farklı oluyordu. Bazen beninkinden daha iyi oluyordu. Kısa oluyordu vesaire. O yüzden mesela kendi yaptığım soruların bile çözümünü mutlaka hocanın anlattığı şekilde izliyordum ben. Mert hoca da kondisyon kampı adını verdiği kamplar yapmıştı. Mesela 3-4 tane yayından sorular ayıklıyordu. Güzel sorular ama gerçekten güzel sorular. 150 200 tane soru. işte her videoda 25 30 tane soru çözüyordu. Onlar mesela videoyu durduruyordum. Soruyu çözmeye çalışıyordum. Boş bir müsvette kağıda Sonra da çözersen de çözmesem de izliyordum zaten çözümünü. Gerçekten hocaların çözüm yöntemini anlamaya çalışan arkadaşlar hani mesela hoca çözümü yapıyor. Nasıl yapıyor? Onu mesela Semdi hoca anlatıyor. Mert hoca şu söylediğim kanallardaki hocalar hepsi işte size mantığını anlatmaya çalışıyor. Ezberden değil de işte Hoca çözerken neyi düşünüyor da öyle çözüyor. Onu anlatıyor size hocalar. Ondan hiç şüpheniz olmasın yani. Mutlaka mesela hocanın çözümünü adam akıllı dinleyin. Çünkü hoca bir şeyler anlatıyor sana. O çözümü sağlam bir şekilde dinle. Onun çözme yöntemini kendine enjekte etmeye çalış. Kendin kullanmaya çalış onu. Yani kendinden bir parça olsun artık onun kullanma yöntemi. Youtube gibi bir camiada bir sürü özel ders verecek hocalar. İşte burada çok değerli videolar çekip atıyorlar. Sen hocanın 20 yıllık emeğini... Sen o da videoda öğrenebiliyorsun, onun taktiğini öğrenebiliyorsun diyelim, 20 yıllık emeği tek seferde öğrenemezsin ama Onun taktiklerini, verdiği taktikleri kullanabiliyorsun, bu sadece bir hoca için değil, bir sürü hoca için geçerli Ben burada 4 tane hocanın sadece örneğini verdim ama ben bundan fazla bir sürü kanal kullanmıştım zaten Kanal önerileri yaptığım bir video vardı, orada da söylemiştim bu kanalları zaten Ben aYT Matematik'te 26'ya 5 yaptım, 31 soru çözmüşüm demek oluyor bu geometri çok çözmedim, geometriden çözdüğüm kısımlar sadece şeydi Analitik geometri çözmüştüm. Analitik geometriyi de Miker hocadan dinlemiştim. Bir de Rehber Matematik analitik videolar çekmişti. Daha öncesinde eski videolarda onu izlemiştim. Artı üstüne mesela Rehber Matematik şey yapmıştı. Analitik geometriyle ilgili bir kamp yapmıştı 3 saatlik vesaire. Onu da izlemiştim. Sonra Rehber Matematikte mesela trigonometri kampı vardı 30 günlük. Ben öncesinde kaftan trigonometri çalışmıştım zaten. Sonra 30 günde Rehber Matematik kamp yapmıştı. Oradan da tekrar ettim kendime hızlı bir şekilde. Çıktılarımı aldım hemen. İyi ki mesela PDF paylaşmış, PDF paylaşmasaydı o videoları izlemek bayağı bir uzun sürecekti. Ben hemen çıktılarımı aldım. Nerede şu an? Ancak onu atmıştım geri dönüşüme. Bulamam onu zaten. Gitti artık o PDF'ler. İşte mesela çıkartıyordum hemen konu anlatımı dinledikten sonra kendim çözmeye çalışıyordum. Hani her zaman böyle ilerleyordum. İlk önce konu anlatımını hocalar anlatıyor. Sonra ben soruya geldiğinde durduruyorum. Kendim çözmeye çalışıyorum. Çözemezsem hocayı dinliyorum zaten. Ama işte siz şimdi şöyle yapmayın. Soru geldi, ah devam etsin video. Böyle bir şey yok. İlk bir çözmeye çalış, kendin bir çözmeye çalış. Sonrasında çözemezsen, zaten hoca karşısında anlatacaksın. Ama önce şu beynini biraz yor. Çünkü sınavda senin yanında hoca olmayacak. Tek başına olacaksın. Tek yürek olacaksın, tek bilek olacaksın. Matematiğin güler yüzünde ise mesela orada da bir saatlik permütasyon, kombinasyon, olasılık videoları falan vardı. Onları izlemiştim. Benim en çok işime yarayan kısım ve en çok hatırladığım kısım aslında TET sınavı bittikten sonra eve geldiğinde Matematiğin güler yüzünden bir saatte Ayet'e matematik videosu çekmişti. Onu izledim. Kombinasyonu daha öncesinde hiç çalışmamama rağmen oradaki videoda izleyip öğrendim. Ertesi günkü AYT Matematik'te çıkan kombinasyon sorusunu yaptım mesela. Oradan bana çok güzel bir artı gelmiş. Bir videoda bir net demek bu. Anladın mı? Sen o kadar video izliyorsun kaç net arttırmak için. Ama ben bir videoda bir net attırmıştım Mesela siz de bunu ne zaman kullanırsınız biliyor musunuz? Bu senin LTyi var ya. Var diyebiliyoruz. Artık bu zamandan sonra da kalırlarsa bilemeyeceğim. Neyse şu an LTI var. LTE'ye kadar geldiyseniz mesela AYT Matematik'te o videoyu açın izleyin tüm bildiklerinizi bir tekrar edin. Bakın çok güzel bir tekrar olacak o sizin için. Yani düşünsene sen bu kadar konu çalıştın her gün işte tek tek videolar araştırıyorsun tekrar için ama orada bir saatte hoca anlatmış. Tüm konuları kısa bak gerçekten net atışlar yapmış. Nokta atışları da konulara özetlemiş. Çok güzel atışlarla işte birkaç soru da çözüyordu hep kısa kısa sorular çözüyordu. Gerçekten o benim baya bir işime yaradı. Hani hele ki AYT Matematik kısmında bir net artı olarak getirmesi benim baya bir işime yaradı. Hani burada şimdi binet çok görünmüyor ama bir videoda binet demek bence gayet güzel bir şeydi. Bu arada fasikülleri ve tekrarları da unutmayın. Ayrıyeten bol bol soru çözmeleri. Mesela ben trigonometriyi bitirdim ama trigonometreden sürekli soru çözüyordum. Logaritmadan sürekli soru çözüyorum. Hani bunları yapmanız gerekiyor. Ayrıyeten bir de ek olarak branş denemelerini mutlaka çözün. Mesela konularınız bittiyse, şu an AYT matematik bitmişse eğer aç bir tane bir tane dediğim işte haftada bir tane, iki tane, seviyene göre üç tane, dört tane, üç, dört olur. Çok fazla da arttırmak. Branch denemenin analizini yapıp eksiklerini gör. Bu eksiklerle ilgili konulara çalış mesela. Bak şimdi dedim yani sana işte eksiklerini gör. O hemen mesela aç Matematik Güler bir saat daha ete matematik videosunu. Aşağıda mesela barlar yapmıştı işte. Polinom konusu. Tıklayın polinom konusuna gidiyor. İkinci dereceden denklem tıklayayım, ikinci dereceden gidiyor. Fonksiyonlara tıklayın fonksiyonlara gidiyor vesaire. Mesela baktım fonksiyonlara eksik abi tıkladın orada hemen fonksiyonlara gidiyor. Logaritma meksik. Hemen oradan videonun altında bar var. Bara tıklıyorsun. Dakikası belli zaten. Logaritma kısmına gidiyor. Logaritmayı dinliyorsun oradan. Bak çok kısa özetlerle dinliyorsun oradan. Sonra adam akıllı. O türün en az 60 soru 70 soru çözüyorsun. Bak, böyle yap. aYT matematik atmasa benim adım daha İsmail değil mi diyeyim artık ne diyeyim. Ama gerçekten IT matematik nankör değil. TET matematik nankör ama AYT matematik nankör değil. Ben aşırı derecede fazla fasikül kullanmadım açıkçası. Benim e, en çok işime eren bol bol kaynak çözmemdi. Bol bol sorular çözmemdi. Gerçekten AYT matematik kısmı, TYT matematik için çok söyleyemeyeceğim ama AYT matematik kısmında ben aşırı derece fazla kaynak çözmüştüm hani. Çok fazla kaynak bitirdim. İşte kaynakların tamamını bitirmesen de konu konu olarak bitirdiğim vardı. mesela. Su paradan işte trigonometriyi bitirmişimdir. Hız ve renkten işte logaritma bitirmişimdir. Su paradan yine logaritmayı bitirmişimdir. Kaynakların hepsinden tüm konuları taramaktansa işte bazen eksik olduğum konulardan kaynaklardan bitiriyordum ben. Kitap kitap bitirmedi ben açıkçası işte hep kitaplardan eksik olduğum konularla ilgili sorular çözüyordum hep tabi öncesinde kitap bitirmişliğim var en az 1 iki tane sonra üstüne mesela eksik olduğum konulardan e, o bittirmiş kitapta zaten soru kalmamış diğer kitaplara yöneliyordum gençler aytematamın Matematik'te sağlam konu çalıştıktan sonra üstüne bir sürü soru çözün iş bitiyor aytematamadık böyle arkadaşlar o kadar nankör değil. Ama TYT matematik için o kadar e, söyleyemeyeceğim. Ben TYT matematiğim o kadar iyi değildi. Zaten 15'e 8 yapmıştım. Çok iyi bir derece değildi ama mesela AYT matematikte ilk girdiğim senede 9'a 5 yapmıştım. Geçen sene ise 26'ya 5 yaptım. O 5 yanlış benim hiç peşimi bırakmamış ama sıkıntı yok. 19'dan 2020'ye 17 net artırmışım totalde. Çok üst düzey bir şey değil ama hani 9 netin üstüne bir de 17 net eklemek, 26 yapmak çok da kolay değil. Çok kolay diyen azından öyle söyleyeyim. Çok Aşırı derece zor değil ama çok da kolay değil. Hani bu dediklerimi uygulayarak ben aslında e, AYT matematiğimi bu şekilde yükselttim. Umarım sizin işinize yarar. Umarım söylediklerimi kullanırsınız ki kullanın zaten ben böyle yaptım. E, böyle yaptım arttırmışsam demek ki siz de bu şekilde yaparsanız veya buna benzer yollarla en azından. Hani aynısını birebir belki yapmazsınız bilmem ama buna benzer yollar kullanarak siz de netlerinize arttıracağınıza inanıyorum ben. İnşallah da artar. Herkes hedefine ulaşsın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben İsmail Demir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.